Sizin verilerinizi, konumunuzu, sesinizi, konuştuğunuz her şeyi depo etme hakkına sahip. Çünkü siz başlangıçta bunlara izin veriyorsunuz. Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlere WhatsApp'ın önümüze sunmuş olduğu gizlilik sözleşmesinden bahsedeceğim. Bu sözleşmenin detayları neler? Bugüne kadar hangi sosyal medya platformları hangi bilgilerimizi topladı? Veya hangi bilgilerimizi bizlerden alıp başkalarına satmaları için izin verdik? Bunlardan bahsedeceğim detaylar videomuzda. Öncelikle WhatsApp olayını aydınlatmakla başlayalım. İki gündür sosyal medyanın gündeminde yer alan bir konu bir WhatsApp gizlilik sözleşmesi. Ona ekranı çıkıyor karşınızda ve bu siz ona ekranını onayladığınız zaman bu sözleşmeyi kabul etmiş varsayılıyorsunuz. Twitter'da da birçok tweetler atıldı bu konuyla ilgili. Haberler yapıldı işte WhatsApp bizim bilgilerimizi satacak, şöyle yapacak, böyle yapacak. Doğru mu? Doğru. İşin garip yanı ise birçok kişi fark etmeden bu sözleşmeyi onay payladığını söyledi rastgele telefonu açıp WhatsApp'a girince bu sözleşme karşınıza çıkıyor ve siz hemen geçmek için e, bu sözleşmeyi onaylıyorsunuz fakat herhangi bir şey denmiyor size ve WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre de uygulamadaki bu izne izin vermediğiniz zaman e, WhatsApp kullanmayacaksınız yani bilgilerinizi Facebook'a paylaşmadığınız zaman WhatsApp'ta kullanamıyorsunuz Aslında bu Uzun yıllardır hatta sosyal medyanın ilk çıktığından bu yana yapılan bir şey insanların bilgilerini toplamak ve bu bilgileri de algoritmalarına dahil etmek e, uzun zamandır yapılan bir şeydi. Çok basit şöyle örnek verebiliriz buna. Örneğin arkadaşlarınızla bir şey konuştuğunuz zaman telefon yanınızdaysa bir şeylerden bahsettiğinizde ya da Google'da herhangi bir şey aratırken, YouTube'da herhangi bir şey aratırken bu algoritmaya kaydediliyor. Örneğin atıyorum Fenerbahçe'nin maçlarını arattığınız zaman veya bir Fenerbahçe forması arattığınız zaman ya da en basit musluk arattığınız zaman alışveriş siteleri için bu veriler depolanıyor. Ve siz başka bir siteye gittiğinizde veya Instagram'da gezerken ansın karşınıza bir forma reklamı veya musluk reklamı çıkmış oluyor. Aslında sizin bütün aramalarınız algoritmaya kaydediliyor. WhatsApp cephesinden yapılan bir açıklama var. Bu arada WhatsApp cephesi dediğime bakmayın aslında Facebook sahibi Mark Zuckerberg, Facebook şirketi adı altında WhatsApp'ı yöneten kişi bir açıklama yapmıştı. Neydi bu açıklama? Eğer Avrupa Birliği üyesiyseniz WhatsApp kullanmaya devam edebileceksiniz dedi. Fakat Türkiye'de buna izin vermek zorunlu. Peki bizim gizlilik bilgilerimizde ne yapacaklar kardeşim? Yani benim konuşmama ne yapabilirler diyebilirsiniz. Şimdi de biraz bu konu hakkında konuşalım. Öncelikle bu konuyu net olarak konuşmadan önce sizlere bir şey önereceğim. E, sosyal ikilem belgeseli Netflix'te izleyebilirsiniz. Sosyal ikilem belgeseli şu anda kullanmış olduğunuz ve dünya dev olmuş sosyal medya platformlarının nasıl bugüne kadar ayakta kaldığını ve nasıl günden güne büyüdüğünü anlatan çok güzel bir belgesel. Bu belgeselde bu videoda bahsetmiş olduğum algoritma hakkındaki bütün sorularımızın yanıtları mevcut. Örnek verecek olursak, kişi uzun zamandır telefon kullanmadığında veya sosyal medya uygulamasına girmediği zaman sosyal medya uygulaması kendisini çekmek için yani o kişiye, ilgisini çekmek için birkaç tane bildirim yolluyor. Bunu sizler de yaşayabilirsiniz. Hiç ummadık anda bir bildirim geliyor ve siz uygulamaya girmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Önünüze öyle şeyler çıkıyor ki e, uygulamadan çıkamıyorsunuz yani kendinize alıkoyamıyorsunuz. Algoritma konusunu net olarak anlamanız için bu belgeseli izlemenizi öneriyorum. Gel gelelim bu olayların biraz da görünmeyen tarafına. Aslında biz bir sosyal medya uygulaması indirirken veya herhangi bir konu hakkında bilgi araştırması yaparken, bir yere üye olurken, alışveriş yaparken, aklınıza gelebilecek bunun ucu bucağı yok her konuda Gizliliğimizi insanlara bağışlıyoruz diyebiliriz. Çünkü siz bir uygulama indirdiğiniz zaman o uygulama sizden bir sürü iznin istiyor. Whatsapp da zaten bunu yıllar önceden yapıyordu. Bu yeni çıkmış bir şey değil. Mark Zuckerberg diyor ki ya kardeşim ben senin bilgilerini zaten üçüncü şahıs firmalara satıyorum. Bu üçüncü şahıs firmalarına alışveriş sitesi oluyor. İşte çeşitli siteler oluyor, yasalıcı siteler oluyor. Bunlara senin telefon bilgilerini, kullanıcı bilgilerini satıyor adam. Bunlar da sana mesaj oluyor. Zaten birçoğunuza bu tarz SMS'ler geliyordur. Mark Zuckerberg diyor ki ben zaten senin bilgilerini insanlara satıyordum. Üçüncü şahıs firmalara satıyordum. Ama şimdi bunun biraz yasal boyutunu öğrendim. Ve senin hak iddia etmemen için ben bu konu hakkında senin iznini istiyorum diyor. Kibarca anlatacak olursak. Bu yeni çıkmış bir şey değil. Yıllardır bütün sosyal medya platformları... Telefonda yüklü olan her uygulama hatta bizzat telefonunuz bile bu gizlilik bilgilerinizi depoluyor, kaydediyor. Yani anlayacağınız dilden konuşayım. Ee, bu uygulamanın başındaki insanlar sizin nerede ne yaptığınızı, sevgilinizle ne konuştuğunuzu, hangi sohbetlerin geçtiğini, ne zaman nereden para alacağınızı yani bütün bunları istese elde eder. Çünkü siz... Whatsapp kullanırken ses kaydı özelliğine izin veriyorsunuz, kamera özelliğine izin veriyorsunuz. Efendime söyleyeyim yer paylaşımı konum bilgilerinize izin veriyorsunuz. Siz sanıyor musunuz ki birisine konumu bir uygulama üzerinden atacaksınız ve o ikinizin arasında kalacak. Mümkünatı yok. Bunların hepsi kayıt oluyor. En basit şöyle örnek göstereyim size. Siz... Whatsapp'ta konuşmaya başlıyorsunuz başlıyorsunuz sonra Whatsapp'ı siliyorsunuz başka bir telefona geçiyorsunuz o telefona Whatsapp'ı yüklediğiniz zaman Whatsapp size şunu diyor senin konuşmanın yedeği bende var İstiyorsan yükleyeyim yani diyor ki sen bu mesajları sildin ama bu mesajların hepsinin yedeği bende mevcut İstiyorsan eski mesajlarında uygulamaya yükleyebilirim diyor. Zaten WhatsApp daha önce otomatik olarak uygulamaya giriş bilgileri, grup bilgileri ve profil fotoğraflarını, ayrıca telefon, iletişim ve konum bilgilerini sakladığını açıklamıştı. Geçtiğimiz aylarda ise Facebook'un sahibi ve WhatsApp şirketinin de sahibi aynı zamanda, Mark Zuckerberg büyük bir davadan geçmişti bu konu hakkında. WhatsApp, blog paylaşımlarında Facebook ile veri paylaşımının içeriğinin kişiye göre şekillendirilmesi ve örneğin o kişinin ilgileneceği reklamların görünmesi ayrıca Facebook üzerinden alışverişte ödeme yaptıkları hesabı WhatsApp'ta da kullanabilmek gibi faydalarının olduğunu savundu. Mark Zuckerberg hiçbir zaman çıkıp da demiyor ki ben senin, bu gizlilik bilgilerini istiyorum çünkü bana lazım. Yani neymiş efendim işte bilgilerini alışverişte kullanıyormuş, senin karşısında daha iyi reklamlar çıkartıyormuş falan filan. Yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde var olan bir seçim vardı. Ve bu seçimde Facebook'un rolü çok büyüktü. Twitter'ın rolü halen şu an çok büyük bu seçim için konuşuyorum. Neden diye soracak olursanız Donald Trump'ın yapmış olduğu paylaşımlara direkt ambargo koyuyorlardı. Yani e, kısıtlıyorlardı. Yani istedikleri şeyi istediği zaman yapıyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri için Facebook şirketi çok önem teşkil ediyor. Çünkü çıkış yeri orası ve dünyadaki bütün insanların gizlilik bilgilerini toplamak her ülke için önem arz eder. Bunun korucu ülkesi de bunu göz ardı etmiyor yani diyor ki bu bilgiler bana gelecek bunu da facebook üzerinden yapabilir tabi bunlar kendi varsayımların bir resmiyeti yok ama işte bu haberden sonra whatsapp bilgilerimizi paylaşacakmış falan filan bunlar en öncesinden beri vardı akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden beri biz bunlarla aslında karşı karşıyayız ve şunu da bildirmek istiyorum başka uygulama kullansanız bile Akıllı telefonunuza yüklediğiniz her uygulama sizin verilerinizi, konumunuzu, sesinizi, konuştuğunuz her şeyi depo etme hakkına sahip. Çünkü siz başlangıçta bunlara izin veriyorsunuz. Çok yoruldum konuşmaktan. İşin özü buydu aslında. Bu videoyu benden çekmemi istemiştiniz. Ben de iki gün geçti aradan ve sizlerle paylaşmak istedim. Biraz detaylı araştırma yapmak istedim. Kendi bilgilerimi net bir şekilde toplamak istedim ve sizlerle paylaşıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak bana bildirmeyi unutmayınız. Bir diğer videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.